Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bir tane video attım. O şu an yükleniyor. Bunu da cumartesi günü çekiyorum. Herhalde tahmini pazartesi günü atacağım. Çünkü yarın Ayvalık'a öyle bir deniz deniz yüzme, biraz tatil, kafa dinleme. Ondan sonra Bu seferki kesimi Bora, ne yapacağız? Insta'yı açacağız yanlara. Gene başacağız. şey, fail mi? Gene sıfırla aynen. mı gireceğiz? Tamam. Bunun önceki kesimim. Aynen, aynen. Tamam. Bu sefer de kesim yapacağım. Skin fade sıfırlama katlı. İlk önce bir saçın normal halini göstereyim. Ondan sonra da bittiğinden sonraki halini zaten kendiniz göreceksiniz. Şöyle Bu saçın başlanmamış hali. Yani saf hali. O zaman şimdi biz yavaş yavaş isterseniz başlayalım. Ben şu kamerayı şöyle ayarlayayım. Sanırım görüntü güzel. Değil mi? Şöyle bir ayarladık mı Güzel. Gülüm ne yapacağız Yine bu taraftan mı taracağız saçı Aynen ayıracağız Tamam İlk önce saçı bu taraftan bir ayıralım Ve bu arkadaşımızın saçları da zordur Saçlar simsiyah Maşallah derisi de bembeyaz Kuzu eti gibi. Böyle bembeyaz kuzu eti gibi. Zaten birazdan sıfırla girdiğim zaman siz de anlayacağınız benim ne demek istediğimi. Zor bir olaydır yani. Şimdi tamam burayı hallettik. Ben saçı ayırdım. Şimdi gelelim kesim işlemine. İlk önce bu numarayı takıyoruz. Şöyle 1 bölü iki. Buradan bir başlayalım. Nereye kadar çıkacağız? Buraları komple alacağız şimdi. Çengeli açmıyorsunuz, aşağıya indirmeden, direkt normal haliyle. doraya kadar gördünüz. Ben bunu sürekli böyle oynatacağım çünkü. Sizin de görmeniz lazım. Şöyle alsam sanırım ben engel olur muyum? Galiba olmam. Şimdi bu tarafa böyle alalım. Siz bu tarafı nasıl görüyorsunuz bilmiyorum. Şöyle alayım. Şimdi buralar bitti mi? Buradan böyle gördünüz. Şöyle. Şimdi. Aldığımız yerleri sıra geldi. Sıfırlamaya. Yiyeceğim makineyi sıfıra alıyoruz. Güzelce bir şu çizir, çizme işlemini yapalım. Hatta ben şöyle kamerayı şöyle alayım. Sanırım güzel görüyorsunuz. soldu mu? Evet. Şöyle. Burayı da böyle çizdik. Ben şöyle alayım. Borat sen ne yapıyorsun oğlum? Sıfaj yine bitti geldim Ne zaman bitti? Daha bir hafta tren oldu. Ne kadar buradasın şimdi? Eylül sonuna kadar burayın bakalım. Eylül sonu? Gitmeden bir daha vuralım. et ee, e, tabi. Sen gelirsin daha. Nasıl geçti peki? İyi ya. Fena iyi. Oğlum ya ikisinin şey. arasında farklar var. İyi farklı, fena değil farklı hangisi? Ah çok fazla stajyer vardı başka da. Tamam. Biosun te doğan dışlama mıydı? İyi var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıfırlamayı da yapıyorum. Bu arada işte biliyorsunuz biz çok ayrı kaldık. Ben telefonu falan kırdım, yen aldım falan filan. Ancak yani bir 1-1,5 bir, bir, bir, bir buçuk geriden geliyoruz. Ama hiç merak etmeyin. Bundan sonra emin olun birlikteyiz. Güzel videolar var yani. Gelecek yavaş yavaş bitin hepsi. Beni eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Kanalımı tavsiye edin. Yorum yapabilirsiniz. Ayrıldan, Instagram'dan da beni takip edip sormak istedikleriniz varsa oradan da sorabilirsiniz sorularınızı. Instagram'dan da şahsi hesabım Halim Altan ay pardon Halim nokta Altan bu şahsi hesabım. Bir de İş hesabım var. O da Salon Halim King of Official. Oradan da yazabilirsiniz. Buradaki yorumlara da yazabilirsiniz. Ha bir arada. Bu arada. Bir de TikTok'ta kadar. TikTok'ta da var. TikTok'ta da Halim Altan King 1925 adıyla. Şu kamerayı ben biraz şöyle çekeyim. Şöyle ayarlayayım. Şimdi görüyorsunuz buradaki izleri. Bunları nasıl kaybedeceğiz? Önce makinenin ucunu Fazla değil, iki tık, şu kadar kaldırın. Olduğu yere ilk önce şöyle bir in. diyorsanız çok fazla yukarı çıkmıyorum. Görüyorsunuz zaten alttaki izi değil mi? Ve burası da tamam. Şimdi gelelim buraya. Gülüm şöyle dur. Aynen. Burayı böyle hallettik mi? Tabii bitti mi? Hayır. Şimdi ne yapıyoruz? Bunun en incesini takıyoruz. Bu da 1.5 milimi takıyoruz. Şöyle göstereyim. 1.5 milim. Bunu taktık. Ondan sonra Şengil komple aşağıya indirin. Böyle bu saçı böyle çekelim. Şimdi buradaki izleri hafif hafif. Tabii zaten daha buralarda izler var ya, daha girmedim. İlk önce bir katını gösteriyorum size. Ne böyle hafif hafif. Saça yukarı doğru çıkıyoruz. Tekrar şöyle alalım. Şimdi tekrar böyle. Evet burayı böyle hallediyoruz. Şimdi ne yapacağız? Şuradaki izler var ya siz görüyor musunuz bilmiyorum. Şurada bazı izler var. Şimdi onları böyle komple bir numara bu şeyi, çengeli yukarı doğru kaldırıyoruz. Şunun üzerinden Boram şöyle dur sana gidelim. kaldırarak Biz yavaş yavaş kaybediyoruz. Dik girip hafif yukarı doğru. Böyle. Bakın ne oluyor? Yavaş yavaş izler kayboluyor. Görüyorsunuz. Şimdi şu tarafa doğru gelelim. Görüyorsunuz değil mi? İzler nasıl yavaş yavaş kayboluyor. kaldırarak Şimdi bunu bu tarafa doğru alalım. Makinenin kontrolünü çok iyi sağlamalısınız. Şöyle tutmayın makineyi. Böyle değil. Kavrayarak. Mesela şurada hafiften var. Bunu böyle bir iki tık yaparsınız. Buradan. Böyle alarak. Devam edebilirsiniz. Şimdi buradaki. İzler bitti değil mi? Evet. Ama şimdi şunlar var. Bunlar ne olacak? Onları da kaybetmemiz lazım. Şimdi. Gelelim o izleri kaybetmeye. Ama ilk önce şu kamerayı bir ayarlamam lazım. Tekrar. Bu kameranın ayağında sıkıntı var. Sürekli böyle bir şeyler yapıyor. Tamam. Evet. Evet. Şimdi hiç başlık takmadan sıfırıyla ilk önce şöyle alayım, sıfırıyla şuraları geçeceğiz. Çaprazlama bir şekilde. çok yukarı çıkmayacaksınız. Sadece olduğu yerden. Şöyle alırsam rahat mı görüyorsunuz? Tam olarak bilmiyorum ama Sıfırla da böyle böyle. Gördüğünüz gibi zaten bakın. Bizler kendini belli ediyor. Tabii mesela buralarda hafif siyahlıklar var. Karartılık var. Onları gözünüzden kaçırmamanız lazım. Sonra. Şimdi buraları böyle hallettik mi? E ne oldu? Şimdi orada alırken şuralarda izler oluştu. Onu da şöyle üç tık. Kaldırarak. Şöyle. Vurarak buralarda böyle alıyorsunuz. Şurada da varız, bakın hafiften. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi şuralara gelelim. Bakın burası da belli. Buraları da böyle. Hafif hafif yiyerek oradaki izleri kaybediyorsunuz. Şöyle çekeyim. Çok fazla çıkmadan Gördünüz mü arkadaşlar? Tekrar buraya gelelim. Evet, gördünüz mü? Olay bu kadar basit. Ama velakin, tabii biz şimdi bu kadar işlem yaptık. Ama bu saçta bazı yerlerde iz var mı? Tabii ki de var. Tabii ki de var. Şimdi o izler nerede? Şu altlarda. O altları da bu makinenin sıfırıyla, ince sıfırla aldığımız yerlerin şöyle üzerinden böyle böyle geçerek oradaki ince izleri tamamen kaybedeceksiniz. Böyle yaparak bakın o izler kayboluyor. böyle hafif 45 derecelik bir açıyla yukarı doğru kaldırarak dik değil. Kesinlikle dik değil. Şöyle buraları böyle o sıfırların olduğu yeri böyle ince ince yiyorsunuz. Bakın yediğiniz zaman olay böyle bir yere geliyor. Mesela bir şu tarafa bakın bir de bu tarafa. Şuradan böyle çok minik hafif hafif. Şöyle yiyerek buraları böyle ayarlıyorsunuz. Bakın hala mesela buralarda izler var. Onları dediğim gibi. Makineyi dik tutmuyorsunuz. Uç tarafından yukarı doğru hafif kaldırarak Böyle yaparak, gördüğünüz gibi, o izlerin hepsi kayboluyor. Ve burası, buradaki işlemimiz tamam. Şöyle bir göstereyim size. Gördüğünüz gibi. Böyle. Şunu da şöyle. Gördünüz mü? Evet. Şimdi, gelelim... Bir değer olaya. Şimdi biz bu saçı altlarını aldık. E buraları da biz şimdi şeyle geçtik. Makineyle incelttik. Kısalttık saçı yukarı doğru çıkardık. Şimdi ne yapmamız lazım? Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Buraları makineyle kısaltacağız. Şimdi makinayla kısaltma bölümüne geldik. Evet. Arkadaşlar. Bu makineyle kısaltırken zaten burada bazı yerlerde ufak tefek izler var ya. Onları da ben size ayarlayacağım. Onları da tarakla nasıl kaybedeceğimizi göstereceğim. Sıfır değil yarımı alın. yukarı doğru kavis vererek çıkartın. Tarakla makina aynı hizada olsun. Bu kombinasyonu kaçırmayın. Bazı yerlerde tarağın arkasını da kullanabilirsiniz. Şimdi burayı böyle hallettik. Şimdi gelelim buraya. Buraya da böyle alıyorsunuz. Zaten fazlalıkların hepsi teker teker çıkıyor. Buradan girerken hafif yön veriyorsunuz saça. Gündüz değil. Böylemesine değil. Buradan hafif böyle yön vererek bu saçı istediğiniz köşeli kıvamını getiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi Şimdi sıra geldi buraya. Burayı da böyle hallederek Gördüğünüz gibi burayı da hallettik. Şimdi gelelim şu noktaya. Ama tabi. Şimdi biz bunların hepsini yapıyoruz ama bu noktanın da bir sınırı var. Neden? Çünkü biz bu saçı yana doğru tarayacağız. Yani şimdi buradaki saç fazla olan saç. Onu nasıl yapacağız? Çok minik gireceğiz. Bakın. Şöyle alın Anlatmak sevdim anladınız mı? Şimdi ne oldu burası? Abi kolay Sağ olasın. Ya. Valla bazen geliyorlar bazen gelmiyorlar. Bıraksak acaba komşu için sorun olur mu? Onlar evde yok ki zaten. Yok mu? Çandar çandarlı da onlar. Çandarlı ortasında? Olur olur. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi buranın az önce nasıldı? Şu anki durumu nasıl gördünüz mü? Şöyle göstereyim. Evet böyle bir keseyim. Şimdi ne yapacağız? E doğal olarak biz şimdi üst saçı kestik. Hem de ile aldık. E doğal olarak burada bazı ufak tefek izler var. Çünkü katı çıkarken ince bir buçuk girdiğimiz zaman saçı oraya kadar çektik biz. E orada oluşan da bir iz oldu doğal olarak. Şimdi onu gene aynı Makine ve tarak yardımı ile oradaki izi kaybedeceğiz. Zaten belli oluyor bak. Şuralar. Çok hafif. Makineyi sıfıra alıyorsunuz. Şöyle girerek bakın iz nasıl kendi kendine kayboluyor. Gördünüz mü? Buradan da biraz daha böyle giderek Gördüğünüz gibi İyi Hiçbir şekilde Belli olmuyor hepsi gitti. Bunu böyle alalım Şu noktada Zaten belli ediyor kendini. Burayı böyle Burayı da böyle yiyerek Buradaki oluşan izi Hepsini kaybediyorsunuz Gördüğünüz gibi. Şimdi anladınız mı ne demek istediğimi? Bakın burada da var mesela. Evet buralar böylece hallolmuş oldu. Artık bundan sonraki olayımız tamamen makaslık. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar saçımızın yan tarafları tamamen bitti. Şimdi gelelim makaslama işlemine. Az bir rica edeceğim sizden Makine şarjda takayım. Geliyorum. Evet. Buradaki işimizi de bitirdik. Mesela bunu böyle 0.5'e alsak ne olur? Alabiliyoruz mu? Hayır, yok 0.5 milime gelmiyor. Daha uzaklaştırmıyor yani. Demek ki onu en başta ayarlıyoruz. Şöyle tut. Bir saniye. Bir dakika. Şimdi şurayı şöyle mi ayarlayacağız? Bir anda çok karanlık oldu ha. Bora. Acayip karanlık oldu bir anda. Şöyle açarsak. Ha, bir saniye. Herhalde oradan değil dur. İlk önce şunu biraz bizim açıp yukarı kaldırmamız lazım galiba. Tamam. Şimdi bunu biraz aşağı indirsek. Şu başlığı. değil mi? Or oldu galiba. Tam olarak belli de değil ama. Çok milim bir çalışmamız lazım. Hop çık bora dur dur Vallahi arkadaşlar gene bir bozukluk oldu bunda ama artık kusura bakmayın ya vallahi bilerek yapmıyorum yani. Şimdi oraları ayarladık. Bora telefon uçuyor. Aç bakalım. Ben de şunu bir ayarlamaya çalışayım bakayım düzgün mü? böyle yaparsak. Mesela böyle yaparsam nasıl oluyor? Yok. Pekala bunu biraz indirirsek mesela. Şunu şöyle bunun boyuna getirirsek. Şöyle. Ondan sonra da şu başlığı hafiften böyle bir açsak nasıl olur acaba? Sanırım. Oldu gibi bir. Böyle açarsak yok açarsak karanlık oluyor He, o zaman şöyle yapmamız lazım şöyle tutup evet şurayı da hafiften yukarı almamız lazım şurayı da. yani şu pozisyonda şu pozisyon iyi mi Şöyle. Arkadaşlar galiba iyi duruyor. Bora tamam mı oğlum? Bir Evet şimdi iyi galiba. Yok iyi değil. Bir dakika. Orası çok iyi. Ama boyu iyi değil. Şu boyunu biraz kaldırmam lazım benim. Ha, evet. Bak şimdi çok daha iyi oldu. Değil mi? Arkadaş bunu bir türlü ayarlayamadım. Bak çok tam oldum şimdi. Evet arkadaşlar. Bunu burayı bu kadar hallettik. Valla şu kadar artık idare edin ayarlayacağım inşallah öğreneceğim şimdi gelelim makaslı inceltmelere o fazlalıkların hepsini aldık bu olay buraya geçti buraları güzelce böyle geriye doğru şu şekilde kısaltıyoruz Gördüğünüz gibi. Böyle böyle. Tabii buradan girerken biraz da dikten de girerseniz daha iyi olur. En altlarda kaçırdığınız gözlerden saçlar olursa makinenin almadığı, makinenin bıraktığı onun için böyle yavaş yavaş ve ince ince gitmeniz tavsiye ederim. Şimdi orası da tamam. Evet. Gelelim şimdi buraya. Şöyle alsam. Sanırım rahat rahat görüyorsunuz. Dediğim olay bu. En alttan en dipten yukarı doğru. Buradan girerseniz her zaman daha iyi olur. Hem saçta iz de bırakmamış olursunuz. Şimdi buralar tamam. Burası da tamam. Şöyle göstereyim. Burasını da ayarladık. Evet. Gelelim bu tarafa. Sen şimdi ne de geçeceksin buradan Boran? Ne de geçeceksin abi ya? Bugün boş. <gülüyor> Valla? Boş yuklanmışken geldim. İyi yaptın. Evet. Şimdi orayı da öyle ayarladık. Yarın var mı plan? Sabah günü var ya. Yarın belli olmaz Nereye? De arkadaş gelecek şehir dışında. Nereden geliyor? Oğlum Manisa'dan gelecek bir. Oğlum Manisa şehir dışı mı? Şurası. Bir yeri şeyden gelecek. o Zaten istediğim zaman geliyor. Mu? Yani? Yeni Foça'dan. Eski, Foça'dan bir yerden gelecek. Oğlum onların hiçbiri şehir dışı değil ki zaten. Allah bize şehir dışı abi. Olur mu lan? Sence Foça şehir dışı mı? Şuradan Foça'ya bir buçuk saate gidiyor. Manisa'daysan 45 dakika, 40 dakika yarım saatim dışı benim için şehir dışı. Yok artık. Oğlum sen buradan al gitme o zaman. Al da geçiyor yarım saat. Okay. Güzel yılı da geçiyor. O şehir dışı mı? Allah seni gari kısım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi buraları böyle ayarladık. Şimdi bir dakika şu kamerayı tekrar ayarlayacağız. Çünkü artık saçın üst kısımlarını keseceğim. Hatta onu ben şöyle koysam şuradan şöyle ayarlasam Birazcık, birazcık böyle şöyle, şöyle yapsam. Sanırım şu anki görüntü gayet güzel. Ben de kesin görüyorsunuzdur zaten, değil mi? Kesin çıkıyordur ben. Evet. Boru üstlerini ne yapacağız? Yanlarda orantılı şekilde. O zaman şimdi sıra geldi üstleri kesme. Benim elim ne terlemiş bir içinde Önler çok uzun. Oraları da kısaltırız daha baya. Oraları kısaltalım. Orası olur yoksa? Baya uzamış önler. Evet şimdi buraları hallettik. İlk önce güzelce ıslattık. Şimdi sıra geldi kesime. Şimdi zaten önler yanlar belli. Ayrım burada. Hemen böyle tık yaptığınız zaman saç zaten kendi kendine ayırıyor. Benim doğal olarak bu tarafla herhangi bir işlemim yok. O yüzden saçın en önünden götürüyor bunu? kadar alacağız. Tabi bunu geriye doğru daha da kısaltacağız. Çünkü o sadece saçın en önü. parçayı aldık mı? Saçın modelini vermiş olduk. Burasını böyle hallediyoruz. Gelelim bu köşelere... Burayı da böyle ayarladık. Şimdi buraları güzelce kısalttık. Şimdi bu taraf her zaman bir tık daha uzun olacak. Ki bu köşeden rahat rahat saçı alıp da tarayabilsin. Yoksa köşelerde giderse saçı tam anlamıyla yapamayabilir. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Bakın nasıl? Bora aç oğlum gözlerini. Kıl mı geldi? Abi ya. uykusuzum var. Ha sen uykusuzsun. Ondan gidiyor. Niye? Gece uyumadın mı? Misafir vardı ya. Evde. Hayır. Kim geldi? Akrabalar ya. Hey Güzel. Ne yaptınız? Sabah kadar takıldınız mı oğlum? Onları gittikten sonra ben birazcık daha bakındım da o yüzden. He. Şimdi buralardan da böyle hafif hafif alacağız arkadaşlar çok fazla kısatmadan. Bu tarafı doğal olarak böyle ayarlamış bulunduk artık. Olay bu kadar. Şimdi tabii ki de dengesizlik var. Şu dengesizliği bir ayarlamamız lazım. Bunu da böyle böyle giderek buradaki dengesizliği de bu şekilde yok edeceksiniz. nasıl geldi nasıl çıkıyor Before and after Yok pardon after and before değil mi? Before after. Doğru, before after. Evet arkadaşlar. Benim saç kesimimden olayım bitti. Gülüm. Şey yapacağız mı onu? Çizik atayım mı? Yoksa kalsın böyle. Hani hmm. burayı ayırıyoruz ya. Atayım mı? Kalsın Çok böyle? O arayı ben sonradan kendim bir yavaş yavaş götürüyorum. İyi tamam gülüm. Sen biliyorsun. Evet arkadaşlar. Şimdi ben şöyle videoyu kendime çevireyim. Benim artık tıraş olayı bitti. Olay bu kadar. Şimdi saçın son bir halini göstereceğim size. Zaten Bora fön çektirmiyor. O yüzden fön çekmeyeceğim. Yıkacağız mı oğlum saçları? Yoksa sen gene eve mi gideceksin? Abi bu sefer yıkamalı yapalım. Yani. Yıkayalım mı? Tamam, yapalım. tamam bak bu sefer yıkama varmış. Ama yok ya yıkamayı çekmeme gerek yok zaten. Bundan önceki videoda izleyeceksiniz. Son saçı gösteriyorum ve ondan sonra bay baylaşıyoruz. Şöyle göstereyim. Bir dakika. İlk önce şu şunu da şöyle ben biraz aşağıya indireyim ki. Heh. Evet. Gördüğünüz gibi. Saçın son hali. Şöyle. E bakayım biraz başını Öne doğru. Aferin. Evet gördüğünüz gibi böyle. Bu tarafta. Şurada bu yanlara ancak bu kadar girebiliyorum. Hatta şöyle de girebilirim. Şu kadarcık. Evet gördüğünüz gibi. Üstleri de bu kadarcık kısalttım. Şöyle bir model çıktı ortaya. Az önceki. Boranın görmüş olduğunuz haliyle şu anki halinin arasında dağlarca fark var. Kafanı hafif bana doğru çevir şey bakayım. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık videonun da sonuna geldik. Beni sosyal medya hesaplarından takip ederseniz, kanalıma abone olursanız sormak istedikleriniz varsa yorumlara yazarsanız. Ayrıca like atarsanız da çok sevinirim. Öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.